Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin taslak yazımını gerçekleştirmiş olan Thomas Jefferson'ın ölümünden hemen evvel, ölümünden hemen evvel başucundaki kitapların eksedisiğinin Seneca'ya ait olduğu görülmüştü. Seneca, "Doğa olaylarının nedenleri doğaldır, ancak bunların birer belirti olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır." diyen önemli felsefecilerden biriydi. Bütün doğal nedenlerin Tanrı'dan kaynaklanması sonucuna bağlamıştı. Ancak burada Tanrı'ya bağlanan nedenleri tikel değil tümel olarak ele alıyordu. Tanrı'nın bütün evreni, bütün varlık türlerini kapsadığını ve bu yüzden de evrensel bir doğa yasası olduğunu söylüyordu. Her nesne, her oluş bu yasaya dayanır derken aslında insanın tanrılaşma sürecinde, Önemli mihenk taşlarından biri olarak görev yapmıştı. Peki bu görev sadece kendine ait bir fikir miydi? Elbette hayır. Seneca'nın bu fikrinin en temelinde elbette ki stoğacılık vardı. Günümüz modern batı dünya felsefesinin ve hatta siyasetinin ve hatta devletlerin oradan oraya evrilişinin batı mantığındaki temelinden birisinden bahsedeceğiz bugün. Stoacılıktan bahsedeceğiz. Bakalım bir felsefe yüzlerce yıl boyunca dünya devletlerinin yönetim biçimini nasıl etkilemiş, nasıl devşirmiş. Hadi beraber bakalım. Mihlattan önce 314 yılına gideceğiz. Sto felsefesinin kurucusu Kitonlu Zenon'u tanımak için. Zenon, Magalas Tirpanon ve Platoncu Zenokrates'in öğrencisi ya da dinleyicisi olarak adlandırılıyor bugün ele aldığımız kitap olan Cembranın Bran'ın Stoa felsefesi kitabından alıntıyla 42 yaşına doğru bir okul kurup öğretisini aktarmaya başlıyor sözcüklerinin her birini tartıyor ve yeni sözcüklerle yani barbarizmle dolu bir dille konuşurdu deniliyor kitapta yani pek kurallara uymazdı anlamında söyleniyor bu kelime Büyük insanlarla alışverişten kaçınır ve kendisinden yanına gelinmesini rica eden kral Antigone'ye öğrencilerinden birini yollamayı geylemişti. Atinalılar ona öylesine saygı duyuyorlardı ki şehirlerinin anahtarını ona sunup altın bir taç verdiler ve bronzdan da bir heykeline diktiler. Zenon yaşadığı gibi sade bir biçimde öldü deniliyor kitapta. Okuldan çıkarken düştü ve bir parmağını kırdı. Bu olayda bir uyarı gördü ve eliyle toprağa vurarak "Geliyorum zaten. Ne diye çağırıyorsun?" dedi ve bu sözlerden sonra soluğu kesilerek öldü deniliyor. Ancak yakın dönem Stoacılar onun intihar ettiğini beyan ediyorlar. Felsefecilerin dünya tarihindeki etkinliği ve dinin özellikle kısmını kullanarak insanın tanrısallaşma sürecine nasıl hizmet ettiklerini Siyer-i Nebi yolculuğumuzda beyan etmiştik. Bu beyanat batı felsefesinde de karşımıza çıkıyor ve dönüşümlü bir biçimde. Sürekli evrile çevrile hep aynı sokaklara çıkıyoruz. Peki stuarcılar mantık ve fizik ve ahlak kısmına önem verdikleri gibi bunlara ne gibi anlamlar yüklemişler? Gelin bir de onlara bakalım. Sutoa düşüncesinde mantık için şöyle bir ifade var kitapta da geçtiği üzerine. Dünya bir canlıdır. E burada anlaşabiliriz. Ama şu kısımda biraz düşünmemiz gerekiyor. Tıpkı iç içe geçtiği tanrı gibi deniyor. Yönelim ve duygudaşlık yapısına yön verir ve insan için yaşamak evrensel yaşamla uyum içinde yaşamaktır deniyor. İyi ama... Bu hakikat doğrultusunda düşünecek olursak eğer içece geçmiş olan bu Tanrı'nın merkezinde var olan insanın kendisi Tanrı'nın neresinde? Bu biraz da bilim dünyasının gönlünü hoş etmeye yaramış olsa gerek. Çünkü bilim felsefesinde sonrasında Stoanın etkisini görüyoruz. Stoğacılığın etkisini görüyoruz. Çünkü şöyle bir ibare var. Bilim. İnsanın kendisine taşıyan doğanın yapısına katılmasını sağlayan şeydir. Böyle bir edimle insan belli bir biçimde Tanrı'nın kendisiyle de uyum içine girer. Çünkü akıl, tanrısal tiğinin insanların bedenine gömülmüş bir parçasından başka bir şey değildir. Doğayla uyum içinde yaşamak için onunla uyuşmak gerekir. Bu uyuşma, var olanla bir yankılaşmayı, bir duygudaşlığın bilincini de elde etmeyi içerir. Bu nedenle diyor yazarımız, stoğallar için duyumlamalar, ruhun nesnelere doğru gidişinde izleyebileceği farklı yolları temsil eder. Evet, stoğacılar, İslam tarihinde var olan hakikat dairesinde gelmiş tüm İslam peygamberlerinde görülen o üstün niteliklerin peşindeler. Ama önemli bir farklılıkla. Burada üstünlüğün insanda olduğunu beyan ediyorlar. Ve insanın bir Tanrı gibi akıllıca hareket eden bir varlık olduğuna çıkıyor bu sonuç. Ve hakikat Amerika'nın kuruluşundan bugüne kadar ve en küçük insanoğlunun nefse marise uymuş haline kadar bakarsanız bu etkiyi çok net görmüyor muyuz? Peki bu etkinin bir de fiziksel karşılığı var. Fizik için ne demiş Tuğacılar? Gelin bir de ona bakalım. Tuğacılar fizik konusunda maddenin varlığında ilginç bir başlangıcı imza atarlar. Bedenlerin tek gerçekler olduğunu, tek töz olduğunu kabul ederek maddenin bir olduğunu söyler. O öğelerin dayanağıdır ve onların tözüdür. Bütün diğer şeyler öğeler bile bedenlerden ve maddenin varlık tarzından başka bir şey değildir. Bu görüşü tanrılara dek götürürler ve sonuç olarak tanrının kendisinin de bu maddenin bir kipinden başka bir şey olmadığını söylerler. Maddeye bir beden yüklerler ve maddeyi niteliksiz beden diye tanımlarlar. Ayrıca ona üstünlük verirler. İşte tam da bu yerde bir karmaşa başlığı verir. Zira Stoa felsefesinin nedensellik ve evrensel uyum kuramlarında belirtildiği gibi her şey bedendir ve dünyada her şey bedeni oluşturur. E bu durumda bazıları elbette sormuş olsalar gerek başımıza gelen bu yazgılar nedir? Tanrılar nedir? Ya da yaşadığımız coğrafyadaki bu İslam dünyası ki o zaman da İslam tarihi vardı biliyorsunuz. Neden onlar böyle bir kaderden bahsediyorlar, bir kuvvetten bahsediyor dediklerinde onlar da şu cümleyi kurmuşlar. Yazgı dünyanın yapısında yer alan doğal bir gerçekliktir. Bu anlamda varlıkları bağlayan karışım şeylerin düzeninde kıpırtısız bir duruma tanıklık eder demişler. Bu cümleleri bugünlerde de duyuyorsunuz değil mi? Kader dediğiniz sadece ve sadece doğanın yasalarıdır. Doğada olup biten olaylardır. Bundan hariç ne varsa onları Rabbul Alemi bilmez diyenlerde duyuyorsunuz bugünlerde. Yani soğacılığın Tanrı'ya getirmeye çalıştığı bir anlam yok burada. Hakikat insanda var olanı Tanrı sallaştırma peşinde. E, bunun için ne lazım? Yazgının da insanın elinde kurallar silsilesiyle bağlanması lazım. E, bugün bunu kimler yapıyor? Maciler değil mi? E, yeni stoğacıların İslam dünyasındaki bir başka karşılığı olsa gerek. Peki bütün bu söylem bizi hangi noktaya götürecek? E, elbette Tanrı ile ilgili sorularımıza cevap vermeleri lazım. Peki ne cevap vermişler? Hadi bir ona bakalım. Sutoğa felsefesinin elbette pek çok dalı var. Ama biz özellikle Tanrı hakkındaki yorumlamasından yola devam edelim. Zira bu yorumlama bugünün dünyasındaki sonda ifade edeceğim kısa 2 dolar hikayesi için oldukça önemli. Tanrı dünya ile birdir diyorlar. Zenon tanrıyı daha belirgin bir biçimde esille kripisos, Pozidonius, gökyüzüyle ve Kalentes'te güneşte bir tutar ama her durumda, Öncelik verilen hangisi olursa olsun Tanrı dünyadır ve dünyanın ilkesidir diyorlar. İşte dünyevileşme boyutunun temel aksanı burası. Eğer dünya Tanrı ise dünyaya verilecek olan her türlü çaba gayet tabii ve gayet güzel olacaktır. Hatta sevabı kadar yolu var haşa. Tanrı dünyanın düzen içinde türeyişini gerçekleştiren sanatçı bir ateştir diyorlar. Bu ateş her seferinde Bizi yaktığını unuttuğumuz nefse emmanenin bizzat beyan edilmesinde dilin kendine tutamama hali aslında. Üçüncü maddesi ''Tanrı'nın ussal, yetkin ve akıllı bir yaşayandır'' sözüyle aslında insanı tarif ediyorlar. Yetkin olmalıyız, ussal olmalıyız, akıllı olmalıyız diyorlar. Peki nasıl olacak bu akıl dediğimizde? ''Tanrı maddeyle özdeştir, maddenin biçimlerinden biridir'' diyor stoğacılar. O zaman maddeye hükmedebilir olmanız lazım. Bu hükmü bir beden yapıyor, o bedeni şöyle tarif ediyorlar. Tanrı bir beden, bedenler arasındaki en saf bedendir. Elbette ki bu saflık yeknesak bir temizlik anlamında değil. Bu saflık girdiği her şeyi ayırt etme, ayrımı uğratabilme gücü anlamında kullanılıyor ki Tanrı akıllı bir tindir denildiğinde akıl, doğaüstü bir güç olduğunun altı çiziliyor. Tanrı bir soluk, dünyanın tümüne yayılan bir akışkandır denilerek dünyanın her yerinde anla aynı anlayış serven olma demiş oluyorlar. Ve 8. madde de Tanrı akıldır, logostur doğadaki şeylerin düzenleyicisi ve evrenin yaratıcısıdır, yazgıdır. En üstün zorunluluktur derken gitmemiz gereken yer burası ama gitmemize gerek yok. Zaten o biz izlemiş oluyorlar. Böylece dünya hükümdarlığının kapılarını kendi evlerinin kapısıyla bir tutmaya başlıyorlar. İslam dünyasının dilinden düşürmediği bir hakikat olan ruh konusunda elbette Stoacıların bir fikri maddeden bir ayrışma sürecini nasıl tanımladıklarını anlamamız için çok ehemmiyetli. Cambron Stoa felsefesi kitabının 74. sayfasında şöyle diyor. Sonunda ruh, 7 yaşında ortak anlayışları elde ettiğinde tam olarak serpilir. Ardından 14 yaşında diğer yaşayan varlıkları doğurmaya elverişli, doğurucu bir ilkeye dönüşür. Ve bu temel ilke bize ne anlattı? Doğal olarak insan hayatındaki cinselliyetin ehemmiyeti. Ve bu cinselliğin ruhla bir bütün olduğu bilinci. Ki bu bilinci... Daha sonra bir başka dersimizde en doğuda da göreceğiz. Ve anlayacağız ki maddesel dünyayı tamamen maddeci anlayışla ele almak bizi bu noktaya götürüyor olacak. E bu noktaya giderken ahlak konusu mecburen gündeme gelecek. stoacıların ahlak konusundaki beyannamesi yönelimler bölümünde şöyle ele alınıyor kitabımızda. Temel yönelim... Haz değil, yaşayan varlıklarda görülen kendini koruma içgüdüsüdür. Haz bu içgüdüyü zaten içerir. Kendini koruma içgüdüsü canlıyı kendisine uygun geleni ve doğasına uygun biçimde yaşamasına yol açan bir tür kendi kendisine ilişkin bilinç kazanmasını sağlayan şeyi aramaya iteler. Peki bu bilinç insanın kendi keyfiyetinin bırakılmıştır? Eğer bırakılmasını ehemmi tutuyor ve Amerika'ya giden insanlara fırsatlar ülkesine hoş geldiniz dediğinizde bu fırsatların hazlarla zaten süslendiğini ancak kendinizi korumanız gerektiğini anlatıyorsanız Vahşi Batı'nın kovboy filmlerini şimdi daha iyi anlamaya başlıyoruz. Geldik 2 doların hikayesine. Sizler genellikle seyrettiğiniz videolardan da etkileşimle 1 doların üzerindeki pek çok simgeyi aklınıza takmış olabilirsiniz. Ama bu arada 2 doların üzerine fotoğrafı basılmış olan Thomas Jefferson alan Üsküdar'ı geçti tarzında ellerini sallıyor gibi bizlere. Neden mi? Bakın şöyle ifade edeyim. Stoğacılar için dünya yurttaşlığı diye bir kavram var. Kitabın sonunda bu kavram şöyle ifade ediliyor. Stoa felsefesinin evremsel duygudaşlık kuramı dünya yurttaşlığı diye adlandırıldığında toplumsal hatta siyasal bir kullanım bulur. Bilge kişi sırf doğduğu ülkenin yurttaşı değil dünyanın yurttaşıdır der. E bütün bilgeler Amerika'dan doğduğuna inanmışlar öyle yola çıkmışlar. Birilerini 1 dolardaki simgelerle oynatmaktalar ancak 2 doların üstüne binenler çoktan dünyayı sadece tek bir anlayış doğrultusunda yönetme çabasındalar. Peki bu yüksek materyalist anlayışına karşılık İslam dünyasındaki İslam düşüncesi buna nasıl bir cevap mı verir? Ya da cevaptan çok nasıl bir hayat mı söyler bizlere Cenab-ı Hak ve Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam? Onu da inşallah haftaya yapıyor olacağız İslam düşüncesinde. Ondan sonraki hafta ise çok ilginç bir konuğumuz var satır arasında. Son 40 yıla damgasını vurmuş Oşo'dan bahsedeceğiz. Hala ülkemizde oldukça popüler. Peki haftaya görüşmek üzere o zaman. Kalın sağlıcakla.